Bismillahirrahmanirrahim Bugün İmam-ı Azam Ebu Hanifi'ye nispet edilen Dördüncü Risale'ye geçiyoruz. Dördüncü akayt Risalesine geçiyoruz. Yani en otantik metinlerden birisi bu kabul edilir. Yani diğerleri dikkat ediyorsanız bir nevi şeydir. Öğrencileri tarafından yazılmış şeyi vardır, havası vardır. Ama bu direkt, araştırmacılar öyle diyor, direkt yani Ebu Hanife'nin mektuplarından bir tanesidir. Osman ile birçok şey var, yazışması var ama bugüne kadar ulaşan bir tek bu e, mektup var. Önemli bir metin. İnşallah bugün ona başlıyoruz. Bismillah. Risale-i Ebi Hanife'nin Ebi Hanife'nin mektubu ile Osman el-Bettî Osman el-Bettî olan mektubu. Kimdir Osman elbetti? Alimi ehlil Basra'tı. Radiyallahu anhu. Allah ikisinden de razı olsun. Osman elbetti Basra ehlinin alimidir. Yani Küfe'de e, İmam-ı Azam akla geliyorsa Basra'da da kim akla gelir? Osman elbetti akla gelir. Evet özellikle bu e, İmam-ı yapılan işte mürcidir iddialarına verilmiş bir cevap olarak karşımızda olan metin. Başlığında da onu ifade ediyor. Fitteberri yani teberri hakkında yani böyle bir şeyin doğru olmadığı bizim bundan uzak olduğumuz hakkında. Nedir o? Mimma yurma bihi minel ircai yani irca diyelim ithamına karşı kediben ve zuran min cehalleti agrari. Yani bu e, agrar tam taylak tabiri var ya Türkçe'de kullanıyoruz. Tam onun karşılığı. Yani acemi, dikkatsiz, işi bilmeyen bir grup cahilin e, yalan ve e, ne diyelim günah olarak attıkları bir e, iftiradır diyor yani bu irca suçlaması. Bu farklı bir konu arkadaşlar. Yani mamazan. E vanife mürci miydi, değil miydi? Bu çok tartışılmış bir konu. Bu çerçevedeki e, şeyleri, bakış açılarını görmek istiyorsanız Sönmez Kutlu'nun kitapları var. Onlara Evvel Emir'de bakabilirsiniz. Evet. Gale İbn Kuteybe te fil Ma'arifi. İbn Kuteybe ma'arifte der ki: Osmanul Betti bi fethin feteştidun yani o e, fetayla kullanıyoruz diyor. Yani muhtemelen B'yi işaret ediyor. Feteştidun T'de de şey var. E, şedde var. Hüve rıthmanübnu Süleyman <gülüyor> ebne cürmüzin. Bu künyesi. Babası Süleyman o da Süleyman'ın da babası kim? Cürmüz. Muhtemelen İran kökenli. ve kâne min ehlil kufete Kûfe'dir kendisi. Memleketi Kûfe. Fen taqala ilel Basra'te. Daha sonra Basra'ya göçmüştür. Memleketi Kûfe ama oradan Basra'ya göçüyor. Ve huve mevla li Beni zuhrete. Yani Beni Zuhre kabilesinin mevlasıdır. Yani azatlı kölesidir. Ve kana eee yebî'ul butûte. E, butut satıyordu butut yani bir nevi elbise. bir, bir nevi elbise. Bu butute ne yapıyordu? şey satıyordu. Butut denilen elbiseler satıyordu. Fenesebe ileyha yani buna nispet aldı diyor Osman elbetti. Yani o betti kelimesini açıklıyor. Ne ne nasıl bir elbise bunlar? Vehiye siyabul galizatu yani böyle çok kalın elbiseler. Muhtemelen aba gibi bir şey olabilir. Hayatını onu o elbiseyi satarak kazanıyor. Ve قال الذهبي في الميزان, Mizan isimli eserinde der ki: Osmanül Betti fakih. Yani Osman el Betti fakih'tir. Yani burada gene hatırlatayım arkadaşlar. Yani o dönemde fakih deniyor ama yani bu zamanki fıkıhçı anlamıyla değil. O zaman ilmin tamamına fıkıh deniyor. O çerçevede düşünün olayı. Ee, Hu İbn-i Muslim'in e, yani Müslüman çocuğudur. Müslüman'ın bir oğludur. Sıkatin, e, sıkatun imamun güvenilir bir kimsedir. imamdır. Ve kıyle dendi ki ismu ebihi babasının ismi Eslana. Yani Bir rivayete göre Söyleniyor ki babasının ismi Eslem. Ve kîle Süleyman'u bir rivayete göre de Süleyman olduğu söyleniyor. Ve fil müştebihi veya buna benzer bir şekilde veya bir eser ismini vardır. Tam şu an bir şey söyleyemiyorum. Fakihul Basrati e, Basra'nın fakihiydi ne zaman? Zemene Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde o da Basra'nın fakihiydi elufiye bil basrata kabla vefat yani ebu hanife ölmezden 7 sene önce yani ebu hanifeden yedi sene önce vefat etti kızlar onu da belirtin arkadaşlar yavaşlayayım ve beynehuma mukatabatun aralarında birçok yazışma olmuştur. Yani mektup göndermişlerdir birbirlerine. Lem yahfaz lana tarihu şey'en minha. Yani tarih süreçte bunlardan hiçbir tanesi bize kalmamıştır. Yani diyor ki tarihi tarih hafızamız bugüne kadar bize ulaştırmamıştır. Gayru <gülüyor> hezi risalet. Sadece bu risalet. Sadece bu mektubu bugüne kadar ulaşmış. Yani bundan başka birçok mektup yazmışlardır birbirlerine min مِنْ عُزَمَاءِ مُشْتَهِدِ هَذِهِ الْاُمْمَةِ yani Bu ümmetin büyük müştehitlerindendir kendisi. وَمِنْ مَنْ قَرَضَتْ مَذَاهِبُهُمْ Yani mezhebi, yolu, yöntemi unutulmuş, kaybolmuş alimlerden bir tanesi. Osman elbetti. Bunun, bu, bu, bu, bu alim gibi birçok isim var. Değil mi? Evzai mesela. Yani evzai, evzailik uzun bir zaman... Kendine alan buluyor. Fakat daha sonra onun yerini ne alıyor? Şafilik alıyor mesela. Yani muhtemelen Osman el şeyi de Hanefilik, Hanefile dönüştü yani daha sonrasında. velehu infiradatun fil fıkhi. Yani böyle fıkıhta kendine has sadece onun dillendirdiği görüşleri olan bir alimdi. Bazı konularda. Zekerehu <gülüyor> tahaviyyu fi ihtilafil ulemai yani bu şeyleri, bu görüşlerini tahavi ihtilafil Ulama isimli eserde ne yapıyor? Zikreder. ve Ebu Bekir'in râziyü fi muhtasarihi Abu Bekir Râzi de muhtemelen cahsası kastediyor. Yani burası arkadaşlar bu misareyi takip eden Allah rahmet eylesin Muhammed Said kevselinin ön cümleleri ee, Ebu Bekir Razi de Muhtasar, Muhtasar'ında zikreder bunu. Vebnül Mündiri Fil Eşrafi veya Fil İşrafi İbn-i Mündiri de İşraf da zikreder. Lakin Ehmeleha i̇bn Cerir'in Fi ihtilafil fukaha ilahu Fakat İbn-i Cerir e, İhtilaf fukaha isimli yerde bunu ihmal eder. Yani zikretmemiştir diyor Osman Elbettin'in bu görüşlerini. Radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Ve an seiril eimmeti diğer imamlardan da ve ne fana bir ulumihim, Allah onların ilimlerinin bereketlerinden bizi e, müstehfa edilsin. Faydalandırsın. Evet, şimdi bu e, sol taraftaki ilk kısımda e, şey isnat zinciri, orayı okuyup geçelim isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemine Yani bu zincirdeki şeyleri görün yani. Alimlerin isimlerini görün en azından. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Muhammed için ilerletir misiniz? Ha tamam. Eee وصلاة والسلام, والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين روى اتمام حسام الدين الحسين بن علي بن الحجاج السغناقي عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري akhistet tar al an burhan al-din abi hasan ali ibn abi bakr ibn abdül al-jalil al-marmarini an dhia al-din muhammad ibn al-husayn ibn al al-yarsukhiyyi an ala al-din abi bakr muhammad ibn ahmad al-samarqandi bu abul muin al-nasafinin öğrencisi وتوهجسندنا اقلد عن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي عن أبي زكريا يحيى بن مطرف البلخي عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقندية عن أبي سعيد محمد بن أبي بكر البغستي والبستي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي an Nasir İbni Yahya al-Faqih an Abi Abdullah Muhammad İbni sam'at sam'at sam'at al-Tamimi an al-Imam Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari an al-Imam al-Azami yani Abu Yusuf kanalıyla geliyor an al-Imam al-Azami Abi Hanifete, radiyallahu anhu anhum annahu qala Evet metne buna şöyle şimdi başlıyoruz şimdi metne başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Hanifata ila Osmanal Bettiye. Yani mektupların başında yazar işte Ahmet'ten Mehmet'e diye öyle bir ifade. Ebu Hanife'den Osman el Bettiye. Selamun aleyküm. Te inni ahmadu ileyke Allahal la ilaha illa ruh. Yani kendisinden başka ilah olmayan Allah'ı hamd eder. Ama batu. Feinni usike. Sana tavsiye ediyorum, nasihat ediyorum. Bitekvallahi ve taatihi. Yani Allah'tan korkmayı, bu saygı duymak anlamında. Ve ona muti bir kul olmayı tavsiye ediyorum. Ve kefe billahi hasiben ve caziyen. Yani bize hesap görücü olarak, karşılık verici olarak Allah yeter. Belagani kitabuke. İlahi getiriyorsunuz. Tamam. Belagani kitabuke. İçeriniz bana ulaştı diyor. Mektubun bana ulaştı. Ve fehimtüllezî fihi Yani ondaki şeyi anladım. Min nasihatike. Yani bana tavsiyelerde bulunmuşsun. Ben onları Anladım. Gördüm. Yani şöyle yazıyor. Ennehu daake iler kitab-i seni bu mektubu yazmaya sevk eden şey Bima ketepteh hırsake alel hayri ve nasihat Yani Müslümanlar birbirlerine yardım ederler ya böyle işte Bak şu yaptın yanlış bunu düzelt falan Gibi yani hayır ve nasihat Gayretin seni buna, e, bunu yazmaya sevk ettiğini orada yazıyorsun, belirtiyorsun. وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ مَضِعُهُ اِنْ Evet, aynen endişeler, e, yani senin e, bir Müslüman kardeşi duyduğun şey neyse, bizde de aynısıdır. Tamam, biz de e, bir Müslümanın hassasiyetini paylaşıyoruz diyor. Keteb de şöyle yazıyor. Test kuruşunu zikrediyorsun. Enneha ennehu belagake. Sana ulaşmış. Ne ulaşmış? Ennimine mürciyet. Ha, benim mürciyeden olduğuma dair bir haber gelmişti. Evet. Nota biraz bakalım. Fakat addel mukbiliyyu ee, yani mukbili e, kabul eder. Min galadatil havasi ee, yani yani e, bu galat ağır demek aslında da. Bir şuradan e, tekrar manasına bakayım, emin olayım. Evet, yani bu e, hatalı özellikler. Tam cahil mücii ismen limen kale. Yani böyle diyen bir kişiye ve bu mürci isminin kullanılmasını hatalı olarak kabul eder diyor. İnne sahiber kebirati büyük günah işleyen kimse ıza lem yetup hatalmışi edi. Yani e, iradesi irade altında Tevbe etmez ise ve sarrafa ahadise zemmel Yani bu şekilde bir söyleyen kimse için hatalı bir kullanım olduğunu söylüyor. Basarraf-ı Ahadî ise bu noktada hadisler tasrif etmiş, ortaya çıkarmış. Zembel mürciyetiyle derlike buna bakaraktan veya şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Yani en onların böyle en ön plana çıkan, en hatalı özellikleri diyebiliriz. Şöyle diyen işte büyük günah işleyen kimse kimdir? Şey işte Böyle e, irade a, iradeli bir şekilde tevbe etmeyen kimse. Ve e, hadisleri burada, hadislere aktarmış. Zemmen mürciyet iladerike. Bu konuda mürciyetin zemmedildiğine. Ve innemâ hum kalu Diyenler yani e, o mürciyet dedikleri şöyle diyor. La va'ide. Yani azap yoktur, azap sözü yoktur. Tamam mı? Yani azap sözüne ne diyoruz? Tehdit yoktur. Li ehli salati namaz ehli için ve e, onları tehir ediyor. Anil beydi demiş yani. Ama sanki vahidi kelmik bir harf düşmüş gibi. Şuradan bir bakayım. Bak Anil vahidi. Bak orada metinlerde şey düşmüş bir aynı harfi düşmüş arkadaşlar. Onu da düzeltim bence. Anil va'ide yani ne yapıyor bu tehdit sözünü tehir ediyor. Muhammed duhulu tahtal meşiyeti yani böyle dileme irade altında yapılan şeye gelince irade altında yapılan şeye gelince fasarihül ve sünneti kitapla sünnet açıktır lafzan lafsi olarak da ve malumun bilnendir tevatüre. Tevatür derecesinde Beker o fil abhas burada zikretti diyor feyakunu irca bi hanifate muhtas sunneti yani Ebu Hanife'nin eee yani böyle sünnet yani tamamen sünnet ircasıdır. ve lebehu evet ne diyordum ha yani sonuçta baktığımızda arkadaşlar bizim Sünnet'in iman anlayışı yani mürciye çok Geniş skalada değerlendirilecek bir şey biliyorsunuz. Farklı farklı bakış açıları var. Yani amelin imandan bir parça olmadığı temel vurgusu var. Bizim eli sünnetin de aslında sünnet kelamının iman anlayışı. mürcide den edilmiş bir şey. Onun için yani bir ayrım yapılmıştır. İşte bidatçı mürciye, işte sünnet mürciyesi övülmüş mürciye veya yerilmiş mürciye şeklinde bir ayrımı görüyoruz biliyorsunuz. Ee, özellikle bu bağlamda da değerlendiriliyor. Yani işte Ebu Hanife ve diğer bazı alimler sünnet mürciyesi veya övülmüş memduh mürciye diye ifade ediliyor. Evet, devam edelim. أَكُولَ أَكُولُ ve enni ekule, ekulu. Ve şöyle dediğim aktarılmış sana. Numinun dallun. Yani bu kişi yani mümin yani sapkın mümin e, şeklinde söylediğim nakledilmiş ve enne zalike bu söz bu sözüm yeşukku aleyke sana da çok ağır gelmiş ve la umri yani Allah'a yemin olsun ki ma fi şeyin ba'idin anillahi taala uzlun li ehlihi Allah'tan uzaklaştıran bir şey konusunda ehlinin mazereti olmaz. Yani işine ehli olan bir insan bunu tam anlamıyla yerine getirecek. Yani işine ehli olan insanlar mazeret makamı değildir. Tam çözüm makamıdır. Bela fima ahdesen nasu wa t'da'u amrun yehtidi bihi yine insanların böyle yani şöyle diyelim olmayan bir şeyleri üretmeleri böyle yeni bir şey çıkarmaları da onları doğru yola ulaştıracak da değildir. Onları doğru yola da ulaştıracak değildir. Ve lemru illa yani ancak nedir? Ma caa bil ve daa ileyhi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları doğruya ulaştıracak şey nedir? Kur'an-ı Kerim'de var, Kur'an-ı Kerim'de olanlardır. Hazreti Muhammed'in davet ettiği şeydir. Ve kane alehi ashabu hu hatta tafarruka nasu yani bu daha sonraki işte fikri olayları var, ya onlara işaretle Bunlar çıkana kadar ashabın tuttuğu yoldur. Doğru olan budur. Ya i̇nsanlar bir takım şeyler üretmişler gerçeği yansıtmayan falan bunlar e, doğru değildir diye ifade ediyor. Ve amma ma siva zalike bunun dışındaki şeyler, yani bunun dışındaki şeyler yapan kimse hem mütedidun ve muhtisun yani bir yani böyle e, olmayan şeyleri çıkaran kimsedir. Sef hem kitabi ileke. Bak, ey az dostum diyor. Yani sana yazdığım mektubumu iyi anla. Fehre reyke, ala nefsike. Yani e, kendini iyi koru, düşünceni falan böyle e, tehlikelerden koru diyelim. <gülüyor> Ve takavf an yedhul şeytanu aleyke. Şeytanın zihnine girmesinden de kork ritan yani senin düşüncene girmez. Esme Allahu ve iyake Allah kendisine itaat etmemizle seni ve bizi hepimizi Allah korusun. Ve nes'aluhu't Onun rahmetiyle senin ve bizim için Rabbimizden başarı, muvaffakiyet Doğrulığa ulaştırmasını dileriz, isteriz. Şun bir Şimdi sana, şunları bir haber vereyim, bir anlatayım diyor. Konunun boyutlarını anlatmaya başlayayım diyor bir anlamda. Enn nasa kanu ahlâs şirkcini. İnsanlar müşriktiler. Ne zaman? قبل ان يبعث الله تعالى محمدا sallallahu aleyhi ve <gülme> sellem Allah Teala -te Hazreti Muhammed'i göndermezden önce insanlar müşriktiler. Sabba Muhammed'den <gülme> يدعوهم الى الاسلامi Sonra insanları İslam'a davet eden, çağıran Hazreti Muhammed'i gönderdi Allah Feddaaهم إلى. Hazreti Muhammed de. Evet, Hazreti Muhammed de ne yaptı? Hazreti Muhammed e, onları şuna çağırdı. Nedir o? en yeshhado, annahu la ilaha illa Allahu, wahtahu, la sharike lahuh." Yani Allah'tan başka ilah olmadığını. Onun ortağı olmadığına şahitlik etme. Başka, wal ikrari bi mece bihi min Allahi Onun Allah'tan getirdiği şeyleri de ikrar etme. Yani onları da kabul etmeye davet et. Wakanet dahil fil İslami mumine. Yani İslam'a dahil olan İslam'a giren kişi mü'mindir. Beriyen mineşşik. Yani şirkten uzak, şirkle alakası olmayan e, mü'min kimse. Haramen mâ ve deme'u. Onun malı ve e, canı, yani kanı dokunulmazdır. Yani eman altında, güven altında kimse onun kanına ve malına ilişemez. Lahu hakkul Müslümanine <gülüyor> ve Onun ne diyelim? Onun için geçerli olan nedir? Müslümanlara uygulanan muameledir. Müslümanlar yani Müslüman hakkı neyse ona da o uygulanır. Müslümanların dokunulmazlıkları neyse ona da o uygulanır ve kanet terk لذلك yani bunu terk eden terk eden kimse حين دعى اليه yani davet edildiğinde İslam'a davet edildiğinde terk eden kimse kafir, kafirdir kafirdir berien minel imani imandan nedir uzaktır imanla alakası yoktur halalen maluhu ve damuhu onun kanı ve malı dokunulmaz değildir. La yuqbalu minhu illa dukhulu fi'l-islam. Ancak yani İslam'a girmekle makbul bir kimse olur. Evil katli veya e, savaşılır. Yani muhtemelen savaş durumuyla ilgili bir şey söylüyor Yani o zamanki bir anlamda e, ne diyelim eee toplumsal anlayışı burada ifade edilir. İlla ancak şu var ki ma Allahu subhanahu ve taala fi ehlib kitabe Allah Teala el-kitap hakkında zikretmiştir. Neyi? Min e cizye'ti. vermelerini. Ha, yani bu nedir? El-kitap içinde bir emandır. Zimmi statüsünde Müslüman toplumlar arasında ne yaparlar? Yaşarlar. ثُمَّ el اَلْفَرَاهِ Bundan sonra farzlar gelir. Farzlar indi, bade delike. Farzlar gelir. Bundan sonra alayeli, pastik. pastik ehli için. Ondan sonra farzlar, farzlar gelir. Önce iman, sonra farzlar gelir. Bunlar arasındaki farkları anlatıyor arkadaşlar. Buraya kadar var mı kaçırdığımız bir şey arkadaşlar? kelime ibare Evet fakenen ahzu biha amelen mal imani nedir bu bak bunları almak yani farzlarla amel etmek imanla birlikte farzlarla amel etmek olur. Ve zalika Sesim falan geliyor değil mi arkadaşlar? Bazen ben fark edemiyorum. Ara sıra ses ver. Geliyor hocam. Tamam. Ve lizelike bu nedenle yekulullahu azze ve celle. Rica Allah şöyle buyurmuştur. Elledine amenu ve amilus salihati. diyor. iman edenler ve salih amel işleyenler. Bak. Diyor ki esas ben benim o yukarıda Diğer sayfada açıkladığım şey bunu açıklamaktı. İlk önce ne geliyor? İman geliyor, sonra amel geliyor. Diyor. Evvel emirde olması gerekir. İman, amel ondan sonradır. Yine vakayla başka bir ayette, Wemen yutmin billay. Bak, yine imanızı zikre. Allah'a iman eden ve yamel salihan, salih amel işleyen ameli de ondan sonra. Diyor. Ve esbahuzdaki mineral Kur'an, Kur'an Kerim'den Buna benzer birçok şeyi ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Şimdi, falem yekun el muziyu lil ameli. Yani ameli kaybeden değildir. Ne değildir? Muziyenlit tasdiyi. Tasdiyi kaybeden değil. Yani şunu demek istiyorum. Işte. Yani ameli olmayan tasdiki olmayan değildir. Tam ameli olmamak, tasdiki olmamak demek değildir. Adam adam amel işlemediği için imanı da gitmiş olmuyor demek istiyor. Anlaşıldığını umuyorum. Fakat eshabet tasdika yani tasdike isabet etmiştir. Yani ne demek? Tasdik var adamda billahi amel. Fakat amel yok. Adamda tasdik var fakat amel yok ve لو كان مضيعا للامل مضيعا <لِلْتَصْتِقِي> şayet yani ameli olmayanın tasdiki de olmasaydı yani ameli olmayan demek tasdiki olmayan anlamına gelseydi lentagala min ismil iman o zaman o li kaybederdi iman ismini kaybeder. Mü'minlik isminden çıkardı Ve hürmetihi, o mü'minliğin dokunulmazlığından ne yapardı? Çıkardı. Bitadji'i ameli. Ameli. Ameli kaybetmesi itibari. Yani burada amel-iman tartışmaları. Kemâ ennen nase Şunun gibi diyor. Lev zayyi'ud tasdika. Tastiklerini yani tasdik olmazsa tasdiklerini kaybederlerse len taqalu bi bunu kaybetmekle çıkmış olurlar min ismil imani ve hümneti ve tamam yani iman isminden onun dokunulmazlığından ve haklarından şimdi bak burada iki tane şey koyduk karşımıza ee, imanı kaybetmek ameli kaybetmek şimdi şu açık İmanı kaybettiğin zaman müminlik şeyinden çıkıyorsun. Bir de ameli kaybetmek var. Ameli kaybettiğin zaman imandan çıkıyormuş. Diyor ki hayır. Yani ameli kaybetmek, imandan çıkmak anlamına gelmez. Nedir o? Amelsiz mümindir diye ifade etti burada hatırlarsanız. Şimdi ya yani imanı kaybeden adam Kompleddiğini kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla varacağı ile halim şu hallerine dönerler. Hangi halleri? Elleti canu Daha önce oldukları şirk üzere o hale geri dönerler. Ee, evet mimma يُوْرَفُ بِهِ اِخْتِلَافُهُمَا Yani bu iki bilinen fark اَنَّنْ la لَا يَخْتَلِفُونَ فِقْتَسْتِينَ Bu farklar nedir? Şimdi onu açıklayayım. Şimdi iman noktasında insanlar ihtilaf içerisinde değildirler. Farklı değildirler, öyle değil. İman noktasında insanlar arasında bir fark yoktur. Yani burada Vurguladığı şey nedir arkadaşlar? İmana konu olan hususlar. Allah'a iman ediyoruz, Peygamber'e iman ediyoruz. Yani imanımızın ne diyelim konusu aynı olması itibariyle herkes eşit konumda. Bunu ifade ediyor. Velayetafadalu nefiya. Yani burada aralarında herhangi bir üstünlük yok. Vakat Yetefadalûne filame. Fakat amel konusuna geldiğimiz zaman orada farklılık vardır. İnsanlar birbirinden farklılaşabilir. Artık yani o burada şunu görüyoruz. Yani o amellerde farklılaşmak demek ne demek? İnsanın her bir insanın kendi nevi şahsına münhasır tecrübesi demek. Ama bu tasdik noktasında bak insanları birleştiren noktaya dikkat. Bunlar tamam insanları birleştiren noktadır. İnsanları bir anlamda toplum yapan noktadır. Yani bu bir şeydir aslında. Yani İmam-ı iman görüşü temel itibariyle bir toplum sözleşmesidir. Öyle diyebiliriz. Yani bu konuda yeni bir kitap çıktı. Hilmi Demir Hoca'nın Ebu Halife diye tavsiye ederim. Ben de daha yeni gördüm, yeni çıkmış. Ben de bu süreçte zaten bir şey hazırlamıştım, tebliğ hazırlamıştım. Tesadüf oldu yani. E, o, tebliğ, o tebliğ de işte muğla Nehir ilim Mirası'nın kök metinleri. E, İmam-ı Azam'ın akad Risale'leri diye. Ben de orada işte bu iman görüşümü toplum sözleşmesi olarak özellikle bak okuduk hep birlikte El-Alim ve El-Müteallim Fıkhıl Genel itibariyle bunlar bir şeydir, toplum sözleşmesidir ve öneme dikkat edin. Yani e, Müslüman toplum daha yeni teşekkül ediyor. Yani biz bir arada nasıl yaşayacağız, hangi ilkeler etrafında bir toplum olacağının şeyidir bu. Bunlar. Ne diyelim bir açıklamasıdır, bir değişimdir yani bunu. Çok önemli ve yani çok değerli bir kusustur. Yani İmam Azam'ı çağın aşan bir alim yapan şey de budur. Yani daha yeni bir toplum olma süreci var. Ondan sonra daha ilim yani ilim daha yeni böyle gelişiyor. Böyle bir ortam, böyle bir ortamda. Yani o çerçevede baktığınız zaman gerçekten yani İmam Azam'ın yaptığı şey çok büyük bir şey. Yani şimdi metinlerin otantikliğiydi, şuydu, buydu ayrı mesele. Onlara girmiyorum ama bu metinlerden büyük ölçüde onun şeyini çıkarabiliyoruz yani. Bakış açısını çok rahat çıkarabildiğimizi de söyleyelim, görüyoruz yani. Evet, amel noktasında insanlar arasında ne vardır? Fark vardır. Bunu da ifade edelim. fara <gülüyor> iduhum. Yani farzları da farklı, ümmetler arasında. Ee, yani toplumların şartları falan şey değişebilir. Yani burada hemen farz deyince işte böyle ibadatın farzlarını anlamayın arkadaşlar. Yani toplumsal ilişkilerin düzenlenmesindeki zorunlulukları ifade eder bir tarzda kullandığını söyleyebiliriz. Bak yine e, bu ortak noktaları söyleyecek, farklılaşan noktaları söyleyecek. Ve dinu ehli sema'i ve dinu'r-resuli vahidun. Gök ehlinin de yani muhtemelen melekleri kastediyor. Ve e, peygamberin de, elçinin de dini birdir, vahid. birdir. Ferizalika. Bu nedenle يقول الله تعالى. Allah Teala şöyle buyuruyor şerre alıkon min dini, ma wassabib Nuhun ve Lütfühümüne elikeye, wa ma wassina bib İbrahim ve Musa, ve İsa. Ha ne diyor işte? Sizin için koyduğumuz bu din. Tamam mı? Nuh'a işte Nuh'a öğütlediğimiz, Nuh'a öğütlediğimizi işte sana vahyettiğimiz, bunların hepsi aynıdır. Hakeza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya nedir yani burada bir şey? En ebi muddine Dini ikame edin. Yani din burada arkadaşlar din kavramının birleşilecek ortak nokta olarak ifade edilir. Birleşilecek ortak nokta. Ama bu dinin ne diyelim eee Muşahhas bir tecrübeye, kişisel bir tecrübeye dönüştürüldüğünde bak, orada farklılıklarınız olacak. Bu farklılıkları tutup, insanlara din diye de dayatmayın. Anlamını çok rahat çıkarabiliyor. Ve lâ teteferrakû Dini ikame edin. Dini ikame edin. Ama ayrışmayın. Tam yani dediğimiz yorum denk gelen bir çerçevede burada görüyoruz çok rahat böyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar yani bil ki ennel fit fitasidi bil lahi ve birasuli yani Allah'a ve Resulüne inanmak noktasındaki hidayet ile hidayet Allah ve Resulüne inanmak noktasındaki hidayet kel huda fi mutfarde min al amali ameller noktasında farz, amellerin farz kılınması noktasındaki hidayette aynı değildir. Bilmiyorum anlatabildim mi arkadaşlar? Yani imandaki hidayet ile amellerdeki hidayet aynı şey değildir. Bunlar farklıdır. Ve min eyle yeşkülü dalik Yani bak ben böyle gayet güzel bir şekilde açıklamışım. Yani bunun neresi sana zor geliyor? Ne ney ağır geliyor? ve işte niyi çözemiyorsun gelmemesi lazım yani aslında biz benzer noktaları söylüyoruz diyecek. ve ente tüsen mihi sen de mümin diye isimlendirmiyor musun bit tasdiği tasdiki nedeniyle kişiyi tasdiki imanı nedeniyle mümin olarak isimlendirmiyor musun kemaşem ma hulla ta kitabihim yani Allah'ın kitabında isimlendirdiği gibi tasdiki olması itibariyle kişiyi mü'min olarak isimlendiriyorsun sen de. Ve tüsemmihi, bak o ayrımı yaptı ya yukarıda, iman amelerinde. Ve tüsemmihi cahilen. Aynı zamanda da cahil diye isimlendiriyorsun. Bimâ elâ yâlemu minel faray. Yani farkları isemesi itibariyle cahil. Yani dedik ya, amelsiz mü'min. Yani amel işlemediği için onu da cahil olarak isimlendiriyorsun. Ne farkı var yani benim? burada benim söylediğimle senin söylediğin arasında yani ne karışık geldi sana aynı şeyi söylüyoruz diyorsun vehu kaldı ki diyor innayet ile çap daha sonra yani o adam bilmediği şeyi öğrenebilir öğrenir ve onun gelince hareket eder feth yakunu dalu amma marifetillahi taala ve marifeti rasulhi Başka bir karşılaştırılıyor. Diyor ki Allah'ı bilmekten peygamberini bilmekten uzaklaşmış, sapmış bir kimse ile yani şöyle diyelim. Allah'ı ve peygamberi bilmekten uzaklaşmış, sapmış bir kimse ketballi an marifeti ma yeteallemuhun وَهُ مُؤْمِنُونَ mü'min olduğu halde insanların bildiğini bilmemekten dolayı sapıtan kimseyle yanlışa dalay kimseyle aynı bu. Daha toparlayıcı bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani Allah'ı ve Resul'ünü bilmeyen adamla inandığı halde ama farzları bilmiyor. Bu adamın e, yanlış yani, yani böyle yanlış yapan bir adam bile olur. Bir tarafta hiç Allah senden Ama bir tarafta adam biliyor mu? T'leri bilmiyor. Yani farzlar nedir? Üzerimize düşen farzlar nedir? Bunları bilmiyor mesela. Ama Allah'a inanıyor. Ya bu iki bu iki adamı bir tutabilir misin? Arkadaşlar bu bu durumu o zamanın sosyolojisi üzerinden okursanız daha yani şimdi bugünün penceresinden bakarak değerlendirdiğiniz zaman bir şey çıkmıyor. E biliyorsunuz yani yeni topraklar katılıyor. Nevali dediğimiz Arap olmayan Müslümanlar da bu toplumun içerisinde katılıyor. Ya adam ben Müslümanım diyor ama daha tam öğrenmemiş, etmemiş. Farklı siyasal nedenlerle ya sen işte şey olmadın. Ne diyelim Müslüman, Müslüman olmadın tamam mı? Sen ne yapacaksın? cizye vereceksin falan. Bu tür şeyler de var, bu tür problemler de var. Yani bu eksende e, konunun burada ele, ele alındığını görüyoruz. Şimdi buradan yani biz e, yani bu o zamanki toplumsal çerçeveyi tutup bu zaman aktarmak değil. Buradaki mantığı çözümlemek. tamam mı? Yapmaya çalıştığımız şey buradaki mantığı çözümlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Buna odaklan Evet. Vaktat gayr Allahu Teala yine Allahu Teala buyuruyor ki fi talimiir faraydi yani bu farzların öğretilmesi noktasında Allah bize öğretiyor bunları değil mi? Yübe yinul lahulakum Allah size açıklar en tadilu yani hangi durumlar şeydir yoldan sapmadır Vallahu bi kulli şeyin alimun her şeyi bilen Allah'tır. Yani Allah her şeyi ne yapıyor, beyan ediyor, açıklıyor. Vaqale e, yine e, der ki, bu e, işte şaytlik meselesiyle ilgili e, husus, entadillu veya entodillu. Şu an tam şey çıkaramadım, gözümün önüne gelmedi. Entadillu, entadillu ahdenuma eğer o ikisinden birisi yanılırsa et tzikru ahad ihtahuma al ya bu şu yansıttığımız metin daha iyi arkadaşları bu önümüzdeki e, metinde çok şeyler vardır e, harf hataları matbaa hatası değil mi bak burada daha güzel ifade ediyor evet en en tadlu ihtahuma ihtahuma ahdahu maulun Şimdi ayrı şey yapıyoruz, öyle olur yani. En tadillû Eğer ikisinden birisi yanılırsa, fetethkûl ihdâhumal uhrâ. Diğer onu düzeltsin. Hatırlatsın ona. Ve kâle yine dedi ki fealtuha ben bunu yaptım ama idâ wa ene mined dâli. O zaman yanılanlardandır. Kim işte Hazreti Musa'nın Hz. ile ilgili geçen bir e, ayet bu. E, o zaman yanılanlardı mı? o şekilde yaptım. Yani muhtemelen Seyyar'ı hani bir kıpti öldürüyor ya, orası olsa gerek. Yanılıyor olabilir. olabilirim. Yani minel cahiline, yani ne demek bu? Arkadaş bunlar kasıtlı olarak yapmayanlar değil. Nedir? Cahil adam bilmiyor. Bilmediği için yanlış yapıyor. Burası burada çok önemli. Ve hüccet min kitabı Allah ve sünnet aleyhisselatü sünneti dahil ki, yani bu konu yani bu tasdik noktasında, tamam mı? Kitaptan sünnetten gelen hüccet değil. Eb yenu wa gerçekten apaçık diyor. Çok açık bir izah demiş. Min end teşkule aleyhisselatü sünneti. Yani yani böyle çok zor anlaşılacak bir şey değil. Gayet açık yani bu bağlam Net bir şekilde çıkarabiliyoruz. Yani bunun neresi zaraz zor geliyor? Yani neyi anlam Yani niye anlamıyorsun? diye burada e, soruyor. Evlesli tegûle tegûlu, şöyle demiyor muydun sen de ya? yani işte bu amel işlemeyen adama mu'minun zalimun, zalim mü'min ve mu'minun münnibun işte günahkar mümin ve müminin muhtiun, hatalı mümin ve müminin asin istenkar yani günahkar mümin ve müminin cairun yine zalim mümin. هل يكون فيما ظلم وأخطأ معتديا فيه ما هداه ال ما هداه في الإيمان Şimdi yani bu adam işte bu zulmettiği hata ettiği şeyle şeyde ee, hida yani imanda hidayetle bir olur mu? Şuradan bir şeyine bakayım arkadaşlar biraz şey cümle. Evet. Ha. iman noktasında hidayete ermiş bir kimse tamam mı? İman noktasında hidayete ermiş bir kimse ee, iman noktasında hidayete e, ermiş bir kimse ee, böyle zulmettiği hata ettiği bir konuda doğru yolu bulmuş olur mu? Ee, yahut yahut Tabi yapımın dalının anil hakkı lezi axta veya işte böyle sadece doğru olandan mı Yani doğru olandan mı Veya ne diyorsun? Örneklerle bunu tekrar Ve tablo beni ya Yakub al ala Hz. ve Hazreti Yakub'un oğulları. Bir Bunlar Hz Yakub'un oğulları babalarına ne diyordu? İnneke lefî dolâlikel gadîm. Yani şunu demek istiyor. Yani bu iman noktasında yapılan hatayla farzlar konusunda yapılan hata aynı şey değil. Bunlar birbirinden farklı diyor. Yani aynı birbirinin yerine koyup söyleyemezsin diyor. Yani ne diyor oğulları, Hazreti Yakub'un oğulları? işte sen, işte o eski hatandasın. Eski, yani dalalet genellikle sapıklık diye ifade ediyoruz değil mi? Yani hatandasın, eski yanlışındasın, eski yanlışın üzeresin. E sen zannediyor musun ki ennehum ana Şunu kastediyorlar ki nekeller Yani sen işte bu eski küfrün üzeres. Yani böyle e, ne, ne diyelim Far, farzların bilinmemesi durumundaki e, hatalılık şeyi veya e, sapkınlık. Şimdi sapkının anlamı değiştiği için çok da kullanmak istemiyorum yani. E, ama bu kelimeyle ifade ediliyor. Yani buradaki e, yanlışla imanda olan yanlışı aynı şeyi kabul edemesin. Bak, imanın zıttı küfür, değil mi? Ama tutup bu ameller noktasındaki yanlışın yani amellerin doğru işlenmesi, salih bunun zıttı olarak küfür kelimesini alamazsın demek istiyor. Bilmiyorum, anlatabilir şey Temel fark bu. Yani şimdi Hazreti Yakup'un oğulları ona işte sen bu eski hatandasın Eski hatanla, hatanın içindesin derken, sen zannediyor musun ki sen eski küfrüne geri döndün öyle bir şey diyebilirler mi? Haşa Yani kesinlikle Allah korusun böyle bir şey diyemeyiz diyor. Yani sen bu konuyu anladın aslında. Biliyorsun diyor bu konuyu. Ve ente bil Kur'an'ı alimur. Sen Kur'an'ı bilen bir insansın. Ve'nin, bir ki ennen Emra Arkadaşlar bu sayfayı bitireyim mi? Yoksa yorulduysanız bırakayım mı? Hocam tamam, sayfayı bitirelim bence. Tamam Bitirelim Valem Bil ki Emra Yani bu durum, iş Tamam mı? لَوْ كَانَكَمَا كَتَبْتَ بِهِ اِلَيْنَا Yani bize yazdığın gibi olsaydı bize yazdığın gibi olsaydı ennen nâse insanlar kânû ehle tasdîkim gavlel farâidi ee, yani insanlar işte farzlardan önce tasdik ehlidir fümme câet el farâidu sonra farzlar gelir şeklinde olsaydı şimdi burayı anlamaya çalışıyor Lekane kâne yenbegî li ehlit şu gerekirdi tasdik ehli için hem isme tasdik ismini iman ismini hak etmeleri bil ameli amelle hak etmeleri fene onunla mükellef kalındıkları zaman bunu hak ederler. Velem yani bu konuyu bana tam açıklamamışsın. Yani tam şey diyemiyorum. Ma ve yani bunlar nedir? dinleri hangi durumdadır ustakar ruhum indeki yani konumları durumları nedir? Bundan önce bunu tam açıklamadığın için bir şey diyemiyorum. İzahum lem yestahikul isme illa bil amel. Eğer şunu kastediyorsanız diyorsun. Yani amel olursa ancak iman ismini alırlar. Yine <gülüyor> kellefu. işte mükellef oldukları zaman. Fein zaante annehum ee peyin zannt anho mu'minin mu'minuna tejri Yani bu ibareyle yani bu mantıkla kastettiğin şey şu ise işte, Şunu iddia ediyorsan bunlar mümindirler Bunlara Müslümanların hükümleri uygulanır. Eee ve ve işte ona göre dokunulmazlıkları vardır diyorsan bunu kast ediyorsan Sadaktır. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Kastın buysa tamam mı? Yani işte bu işte e, ilk önce tasdik sonra e, fazlar gelir ondan sonra bu fazlarla yükümlü kılınma şimdi yani sen bu fazlarla yükümlü kılınma ondan sonra tasdik bunları aynı şeyimi kastediyorsun, farklı şeyimi tam olarak anlaşılmıyor diyor. Eğer şu çerçeveyi kastediyorsan evet yani bunlar Müslümanlardır yani bunların dini konumları Müslümandır, onların hükümlerine uygulanır. Bunu diyorsan, eyvallah doğru söylüyorsun. Bu kane bu doğrudur. Neme kitapta neme bir ilik yani bu nedenle bu konuda sana bir şey yazmadı. Ve inzamte innum er yani bu bu adamların işte kafir olduklarını iddia ediyor. Sen fakat yani bidatçilik yapmış olursun ve khaleften nebiye vel kur'ana Hz. peygambere ve Kur'an'a muhalefet etmiş olursun. Ve inqulta bi kavli men ta'anna min ehli'l bid'eti şayet bidatçilerin inat ettiği sözü söylersen ve za'anta ennehu leysa kafirin ve mu'minin yani ne kafir ne mümin dersen böyle iddia faal, bil ki en hadel kavle böyle bir söz yani burada bir nevi mutezliğe de bir eleştirimin geldiğini görüyoruz. Ee, çünkü vasıl binatı Hasan-ı Basri'nin öğrencisi de hatırlıyorsunuz. Böyle bir söz bid'atun ve hilafun yani bid'attır. Ve hilafun linnabî sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabî Hazreti Peygamber'e ve ashabına e, ne diyelim Karş, yani onun sözünün hilafıdır. Tersidir. Buna karşı bir şeydir. Waqat şummiye Aliyun radiyallahu anhu emiral mukminin. Çok güzel örnek veriyor burada. Hazreti Ali emiral mukminin olarak, müminlerin emiri olarak isimlendi. İsimlendirildi. Ve Umaru radiyallahu anhu emiral mukminin. Hazreti Ömer de emirlerin temiri olarak isimlendiriyor. Ev emir el muti'ine fil feraydi kulliha yanun yani sen şunu mu zannediyorsun? Yani niye işte itaatkar olan yani amel işleyen salih amel işleyenlerin emiri fazlarda işte salih amel işleyenleri. Bunu mu kastettiklerini zannediyorsun Emir el mümininde işte bu salih amel işleyenler salih amel işleyenlerin emirleri. Bunu mu kastedildiğini düşünüyorum. Ve kad sem Ali Gazet Ali isimlendiriyordu ehli harbihi min ehli Şam'ı. Şam'dan savaştığı kimselerle yani kimi kastediyor? Muaviye ordusu. Onları isimlendiriyordu ne olarak? Müminine. Müminler olarak isimlendiriyordu. Bak savaşıyor adamlar canına gassetsin. Bu öldürmekten daha büyük bir günah olabilir mi? Ama müminler diye isimlendiriyor. Bak dikkat. Et diktabı قضية قضية ismi kitapta diyor. Ou kanu muhtedina ve huwa yaqtud yaqtulun. Yani onlarla savaştığı halde bunlar hidayet erenler. Ne diyorsun? Yani bunları sorarken işte yani imanla aynı şey midir anlamında soruyor. Fakat ne der ahlabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem? Ee, Hazreti Peygamber'in ashabı bunlar birbirleriyle savaştılar. Velem tekunil fiyetani mühtediyetani cemiyan. Şimdi her iki savaşan grupta haklı olamaz değil mi? Biri haksız. Fema ismul bagiyeti indeki. Şimdi burada isyancı olan insan nasıl isimlendiriyor? İsyancı grup. Bak olaylar nereye? Aslında büyük bir toplumsal problemi burada ne yapıyor? Tartışıyor, açılıyor. Sana göre isyankar olan kimsenin ismi nedir? Ve vallahi yani Allah yemin olsun ki ma'âlamu min dunu b'ahel al-qiblata zaban alzama min Yani bu el kıble'nin işleyebileceği en büyük günah nedir? Katil. Yani bu yani savaşmak, öldürmekten daha büyük bir günah düşünemiyorum diyor yani bir el kıblenin kıblen işleyebileceği en büyük günah budur diyor. Öldürmek. Sümme dimâ ashab Muhammed'in aleyhissalâtu ve selâme Sonrasında bak, Hazreti Peygamber'in ashabının kanını dökmek. <gülüyor> Tabi o Cemel-Sıfî savaşlarında sahabe olduğu gibi sahabe olmayanlar da vardı. Değil mi? Fema ismul feriqayni indeke yani sana göre sana göre bu iki grubun ismi ne olacak? Yani isim derken isim, isim esma ve ahkam diyoruz. Yani ahiretteki ismi ne olacak? Tamam mı? Ve dolayısıyla hükmü ne olacak? Ve leyse muhtediyeyni cemiyan. İkisi de haklı olamaz. Fe in zaamte enneha muhtediyani cemiyan. Evet ikisi de doğrudur, haklıdır diyorsan ibtada'ta bidatçılık etmiş olursun. Ve inzâamta ennehumâ dâllân dersek ikisi de yanılmıştı dersen ikisi de yanılmış, hatada dersen ibtada'ta yine bir de bidatçı olursun. Ve in gultâ şöyle dersen inne ahadahuma muhtedî. Ha birisi evet haklı, femelâhı diyelim. Diğeri diğeri nedir? Ve in gultâ Dersen ki Allah-u yani Allah bilir. Ha, bu iki gruptan birisi haklı ama hangisi haklı? Yani onu Allah bilir. Ee, işte yani Birisi haklı, biliyorum. Ama işte diğeri nedir? Diğerinin durumunu Allah bilir. Yani bu anlamda irca mahbul olarak görülmüştür. O Resulet nezdinde. Esaptır. O zaman isabet etmiş olursun, doğru söylemiş olursun diyor. <gülüyor> Dolayısıyla dostum, sana yazdığım şeyi çok iyi düşün, çok iyi anla. Yanlış bir durum söz konusu olmasın diyor.